Bugün 8 Nisan 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. Yengeç Burcundaki ay güne duygusal ve içe dönük enerjiler veriyor. Kişisel güvenliğimiz, ailemiz, yuvamızla ilgili konulara daha fazla odaklanabilir. Çevremizdeki kişilere de duyarlı ve korumacı olabiliriz. Gün genelinde mide ve sindirim sistemimiz hassas olabilir, beslenmemize dikkat etmeliyiz. Balık Burcunda kavuşan Jüpiter ve Neptün su elementinin hassas enerjilerini güçlendiriyor. Duygu ve sezgilerimiz daha yoğun olabilir. Ruhsal ve sanatsal, manevi konulara da yönelebiliriz. İlişkilerde sevgi, şefkat ve romantizm beklentilerimiz artabilir. Akşam saatlerinde Yengeç Burcundaki Ay ile Boğa Burcundaki Uranüs arasındaki etkinleşen olumlu açı, heyecan ve coşkumuzu da arttırabilir. Özgür ve bireysel davranmak isteyebiliriz. Hızlı kararlar verip orijinal ve pratik fikirler üretmemiz mümkün. Yeni fikirlerimizi çevremizle paylaşmak, fikir alışverişleri yapmak isteyebiliriz.